İnsanlar politik yönelimlerini geçmişle olan bağlarına göre belirlerler. Tabii ki Sovyetler Birliği'nin geçmişinden bahsediyorum. Sovyetler yekpare bir blok değildi. Değişik geçmiş ve tarih anlayışına sahip değişik milletlerden meydana gelmişlerdi. Sosyalist ideolojiyle olan bağlantı oldukça değişik bir deneyimdi. Çünkü Bundan başka bir seçenek yoktu ve bu ideolojiyi kabul etmek zorundaydınız. 80'li yılların sonlarına doğru insanlar özgürleşip komünist ideolojiden kurtulmak istediler. Bir politik sistemden diğerine geçmek oldukça büyük ve radikal bir değişikliktir. Etik farklıdır, hayata dair öncelikler değişir. Lenin'e ait bir heykelin indirildiği bir gösteriye, katılmıştım. Heykellerin iki tane sembolik değeri vardır. Bunlardan biri Leninizm ya da Komünizm gibi bir ideolojiyi temsil etmeleri, diğeri de işgalin işaretidir. Heykeller bir yere oraya ait olmayan politik gücü temsil etmeleri için yapılabilirler. Bu gösteri sırasında elde ettiğim görüntüleri yeniden düzenledim. Yeni halinde, Heykel indirilmiyor, tam aksine dikiliyordu. Eğer bu heykel gerçekten dikiliyor olsaydı, taşıdığı sembolik önemi ve bunun ne demek olduğunu anlayabilirdik. Bu da değişimin aslında ne demek olduğu fikrini ortaya atıyor. Belediye sarayı önünde komünist ideolojinin sembolü olan heykeller vardı. O zamanlar yılbaşı ağaçları ve süsler yoktu tabii ki. Onların yerine son derece ciddi birkaç heykel bulunuyordu ve dalga geçmek de suçtu. Şu anda Litvanya'da bulunan Gruto Parkı'ndayız. Bu park değişik bir yer ve... İnsana değişik şeyler anımsatıyor. Bu 15 dakikalık film, çok iyi bir yönetmen olan İngiliz Peter Watkins'in bir filminden alınan bir monolog. Jeffrey Cook ve diğerlerinin 60'larda yaptıkları çekimleri ve... Grutop Park'taki heykellerin çizimlerini de kullandım. Çizimleri, çekimleri, konuşma ve görüntüleri bir araya getirmiş olmam, seyircinin izlerken entelektüel çaba göstermesini gerektiriyor. Onlar çabalamazsa bu film son derece anlamsız olur. Arşivlerle hala ilgileniyorum ve KGB gibi gizli servislerle ilgili değişik hikayeler arıyorum. Bu döneme ait romanların ise daha bile özgün olabilecek malzemeler sunduğunu düşünüyorum. O yüzden onları detaylı inceliyorum. Örneğin şiirlerdeki detaylar çoğu zaman KGB raporlarından bile daha kesindir.